Için. Bugün de yazım sevgili anlatırdım derdimi Kaybol git derdin hani anlamazın sendeni. Yazdığım bu satırlar belki birer mecazi Sende derdin işte bana ne anlatıyorsun serseri Kafamda milyon düşünce hayallerse düşüşte Ne yapalım kardeşim hayat vurdu bir kere Gözaltlarım mosmor olmuş gelen giden soruyor Orda burda laf yapıyoruz kahpe sormuyor Kalsaydın sen yanımda bırakmazdım elinden Geldin gittin kalbime bıraktın lan elimden Şimdi ise odamda yazıyorum adına Yazdığım bu satırları belki bir gözyaşına Hep içime atardım arlardım bir köşede Beni bıraktın Gidiyorsun eller kolay mıydı gidişin vardı bende özdemin şimdi ise ellerde oruç bulup yap derim Yoruldum yeter bırak yaran var derinden söz vermiştik bir yuva kuracaktık seninle sakin olmuyorum yaptıkların canımı yaktı mutluyduk her şeyin içine gidip bıraktın ben sana bir adım gelince sen uzaklaştın sen kendini kaybettin her boka bulaştın bak sonunda halin ondan bile vazgeçtim ben sana nefretken sen başkasına seçtim ben benim dünya'm kendim ben sana öğrendim sana gelecek veda'da kendin sen ortamları seçtim. Burası Şanlıurfa sana 2018 Mehmet Özbebek Ve ben Fehmi Ejder Special for Süleyman Şengür Apo Can Beylik Ve Bager Aydın O şimdi asker